Hüçer Otogaz'dan herkese merhabalar. 2020'nin en çok satılan aracıyla birlikteyiz. 2020 model 09 Renault Kulia. Müzik en önemlisi doğru kitin tercih edilmesi. Ardından doğru kitin araca uygun bir şekilde monte edilmesi ve en önemlisi aracın yol ayarlarının doğru bir şekilde yapılabilmesi. Bu hususlar gerçekleştikten sonra sorunsuz bir şekilde aracınızı LPG'de kullanabilirsiniz. Herhangi bir performansdan düşme, çekiş kaybı, arıza lambası, tekleme gibi sıkıntınız kesinlikle olmayacaktır. Ama dediğim gibi bunları yaşamamanız için en önemli şeyler kitin doğru tercihi, LPG montajının doğru yapılması ve yol ayarları. Bunlar doğru bir şekilde yapıldıktan sonra kesinlikle hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Aracımız 2020'nin en çok satan aracı. Dönüşünü bayağı bir gerçekleştirdik. Ee, Prince Ecomax attık aracımıza. Sorunsuz bir şekilde yol ayarları tamamlandı. Doğru kit tercih edildikten sonra doğru montajının yapılabilmesi lazım. Bunun için de biz bu araçlarda manifold sökümü gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir hava alma olmasın diye yakıtı en kısa mesafeden yanma odasına gönderiyoruz. Manifold söküm ile birlikte yaklaşık 6-7 saatimizde falan alıyorum montajın süresi. İyi bir emek harcanıyor. Ama sorunsuz bir şekilde müşteriye teslim ediliyor. Renault Clio kullanıcılarına 3 e, ele bekliyoruz. 3 otogazdan hayırlı günler.